Arkadaşlar merhabalar. 10 sınıf akademi serisinde geldik dörtgenler ve çokgenler konusundaki dördüncü videoya. Ne yapıyoruz? Genel dörtgenlerden bahsedeceğiz size bu videoda ve bir sonraki videoda. Evet genel dörtgenler derken dörtgenler başlığı altında geçecek ama bütün dörtgenler değil. Genel dörtgenler. Herhangi bir dörtgenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Özel dörtgenleri sonraki videolarda işte yamuk, paralelkenar, dikdörtgen, kare. Onları daha sonra işleyeceğiz. Peki pdf'e nasıl ulaşacaksınız bu videoda ve bir sonraki videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman direkt dörtgenler pdf'ini indirin o hem bu videonun hem de bir sonraki videonun pdf'i olacak hadi bakalım pdf'i indir çıkart koymasanın üstüne kalemini de al beraber çalışmaya başlayalım mı? başlayalım tabii ki hadi bakalım dersimize başlıyoruz Dörtgende açıyla başlayalım bakalım. direkt bir dörtgenin hem iç açıları toplamı hem de dış açıları toplamı nedir? 360 derecedir. A artı B artı C artı D de 360 derece. Büyük açılarda A, B, C'de onlar da dış açı. Yalnız dikkat et dış açı şurası değil. Hocam A açısının dış açısı 360'a tamamlayan açı değil. Her zaman dış açı demek 180'e tamamlayan açıdır. A'nın 180'e tamamlayan açısı burası. Yani buradaki açı A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı dış açılar. Dış açılar toplamı da neye eşit? 360 dereceye eşit olacak. Birinci özelliğimiz bu. Hemen sorusuna bakalım. Örnek 1 ne diyor? 115 verilmiş, 70 verilmiş, X verilmiş, 110 verilmiş. İster iç açılardan git, ister dış açılardan git. Fark etmez. genlerde böyle dış açılardan gitmeyi daha çok seviyorduk. Çünkü daha çok açı olunca daha çok geniş açı beni bunaltıyordu. En azından burada m dört tane iç açı hem de dört tane dış açı var. Çok da fazla bir şey yok. İç açılardan gidebiliriz. İç açıyı yazalım bakalım şöyle. 115'in 180'e tamamlayanı kaç yapıyor kardeşim? 65 derece. 70'in 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 110. E Dörtgen de iç açılar toplamı. Yani x artı 110 artı 110 artı 65'in eşittir. 180 olması lazım. Bu 220, 285 mi yapıyor? x de böyle 360 olacak pardon. 360 eksi 285'ti. Buradan da ne geliyor kardeşim? 75 derece mi geliyor? Evet. X'i böylelikle 75 derece olarak buluruz. Örnek 1. 75 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Evet. X eksi y'yi vermiş. Ya burada X eksi y'yi vermiş. Tamam. Çok güzel. İç açılardan da gidebiliriz. Dış açılardan da gidebiliriz. Ama burada X artı y dış açıda ya. Sanki dış açılardan gitmek daha mantıklı burada. Buradaki dörtgende. Tabii ki şöyle 180 eksi x deyip Buraya da 180-y deyip oradan iç açılardan da gidebilirsin. Tabi sıkıntı yok. A ben x artı y'yi bozmak istemiyorum. x artı y artı bunun dış açısı 140. Artı bunun dış açısına kaç yapıyor? 75. 140 artı 75 eşittir. 360 yapacağından. Şu ikisinin toplamı bazen işlem hatası yapabilirim. Affola. Topladığımız zaman 215 yapıyor. 360'dan da işlem hatası yapmamak için şöyle çıkartayım. Bunu çıkarttığım zaman. Kaç yapıyor? 45 mi? Evet. 145 yapıyor galiba. X artı Y'yi böylelikle ne bulduk? 145 bulduk. Arkadaş X eksiyeyi vermiş. E, x artı de 145. Yaz buraya. X artı Y 145. İki bilinmeni iki denklem taraf toplarsam Y'ler gidiyor. 2X buradan ne eşit oldu? 180 e eşit oldu. X'i de böylelikle kaç buluruz? 90 buluruz. E X 90'sa X eksi de 35'ti ya X yerine 90 yazdığında Y'de ne oluyor o zaman? 90-35'e eşit oluyor. Yani cevap kaç yapacaktır? 55 derece yapacaktır. Elin çalıştığı zaman ya iç açılar toplamından git ya dış açılar toplamından git. Sonuca büyük ihtimalle rahat bir şekilde ulaşırsın. Evet dolayısıyla sorunun doğru cevabı. Örnek 2 bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. ABC'de bir dörtgen. Tamam şuradaki açılar eşit verilmiş. Bunları kullanacağım. Burası alfayken burası da alfa değil mi? Hocam burası ne yapıyor? 180- alfa yapıyor. E tamam bitti. Burada iç açılar toplamı 360. Hatta şöyle diyebiliriz. Bak dikkat et işimizi kolaylaştıralım. Şu ikisinin toplamı 180 mi? O zaman şuradaki ikisinin toplamı da kaç yapmalı? X ile X eksi 30'un toplamı da 180 yapmalı. İşimizi biraz daha kolaylaştıralım. 2X buradan 210 yaptı. X ile böylelikle kaç bulduk? 105 derece bulduk. Örnek 3 105. Geldik örnek 4'e. 50 90sa burada kaçtı üçgenden dolayı kaç derece gelir? Dik üçgende diğer iki açının toplamı neydi? 90 dereceydi. Burası 40 geldi. E sonra hocam dörtgende açıları var burada. Şurada kaççı? 70 derece, 120 ve 100. 70, 120, 100 ve burada da x artı 50 var. x 50'nin 180 yapması lazım. Buradan ne geliyor o zaman? 190 290. Şu niye 180 yazıyorum ben bunu ya durmadan? 360 yapacak kardeşim. Neyse topla bir daha. Ee, 7 5 daha 12 120 240 340 yaptı o zaman ikisi de kaç bulduk arkadaşım 20 derece olarak bulduk işlem hatası yapmayalım 240 e, burası da 340 yaptı evet cevap 20 çıktı geldik bir sonraki soruya evet buna göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar aslında 4 ile 5 birbirine çok benzemiş ama olsun elimiz alıştı sorulara burası kaç derece iç açılardan gidebiliriz 110 burası kaç derece 50 derece o zaman 50 artı 80 artı 110 artı X'in 180 yazacaktım yine. 360 olması lazım. Şimdi toplam 8-5 daha 13-130 ile bunu topladığım zaman 240 yapıyor. X de böylelikle 360-240'a eşit oldu. Yani cevap 120 derece oldu arkadaşım. Evet geldik örnek 6'ya. Örnek 6 değil özelliğe. Evet şöyle bir açıyla ilgili bir özellik var arkadaşım. Açı ardışık köşelerden çıkan açı ortaylar olduğunda diğer açıların toplamının yarısı Buraya eşittir. Alfa eşittir. Yani alfa C açısı artı D açısı bölü iki eşit. Ya hocam buna gerek var mı? Aslında gerek yok. Ama biliyorsan bu formülü de kullan. Ama bence bilmene de gerek yok. Niye? Gel burada yapalım. Hocam açıortaylar arasında kaç istenmiş? Birinci yol diyeyim. Hemen birinci yol formül. Yani 100 artı 130 bölü 2 yapar. O da kaç yapar? 100, 230'u 2'ye böldüğümüz zaman 115 mi yapar? Evet. 115 yapacağım. İkinci yoldan yapalım. Hocam ikinci yolda mavi renkli olsun. Şunlara a, a dersem bb dersem a büyük dörtgenli açılar var. 2a 2b 130 ve 100. 2a artı 2b artı 130 artı 100 eşittir ne yapması lazım? 360 yapması lazım. Burası 230 o zaman 2a artı 2b 360 eksi 230'dan 130 çıkar. 2'ye böldüğüm zaman her iki taraf a artı b'de kaç çıkacaktır? 65 çıkacaktır. E, şurada da bir üçgen var. A artı B artı X'in de ben ne olduğunu biliyorum. 180 derece olduğunu biliyorum. A artı B 65 derece ise X de böylelikle 180 eksi 65'den kaç çıkar? 115 derece çıkar kardeşim. Yani cevap 115 oldu. Tamam. Formüle gerek var mı? Yok. Ama bazı çok çok karışık sorularda formülde kullandığımız zamanlarda oluyor. Mesela geldik buraya. Direkt yine formül. Birinci yol diyeyim buraya formülden yapayım. X artı 85 bölü 2 direkt neye eşit olacak? 70'e. Yani X artı 85 eşittir 140 yapar. X'i de buradan ne buluruz? 55 derece olarak buluruz. Evet. ikinci yoldan bakalım. İkinci yolda arkadaşım şuraya A A deriz. Buraya bir B B deriz. A, A artı B belli olacak. A artı B artı 70 eşittir 180 ya. Böylelikle A artı B'yi kaç buluruz? 110 derece olarak buluruz. Sonra Büyük dörtgenin açılarına bakacak olursak 2A artı 2B artı 85 artı X var. Bu da 360 eşit olmak zorunda. 2A artı 2B neye eşit? A artı B 110 sa burası 220 eşit. Burası 305 yaptı. O zaman topladığım zaman 185'te X de 360 eksi 305 e eşit oldu. 360'dan 305'i çıkarttığımız zaman kaç yapıyor o zaman burası arkadaşım? Burası da 55 derece yapar. Yani 7. soruyu böylelikle 55 derece bulduk. Geldik 8'e. Evet 8. soruda da arkadaşlar burada bir açı verilmiş. Burası alfa diyecek olursak burası ne olmuş? 2 alfa. Evet burası iken burası 2 alfa. Birinci yol şuradan yaparsın. 2 alfa artı alfa bölü 2 eşittir 132 dersin. Hocam 3 alfa eşittir 2 ile 132'nin çarpımı yapar. E, hatta buradan kaç geliyor? Yo çarpalım 2 çarpı 132 yapıyor. 3'e böldüğüm zaman bunu alfada buradan ne yapacaktır? 2 çarpı. Bunu 3'e bölsem e, 4, 44 mu yapıyor? 4, 3, 12, evet 44 yapıyor. Yani burayı kaç bulduk? 88 bulduk. Evet burası 88 çıktı alfa. Bizden ama b, isteniyor. Yani cevap 88 oldu. Peki ikinci yol yine aa diyelim. Burada alfayla karışmasın. xx diyelim, y, y diyelim yine. Buradaki üçgende ikinci yol diye yazıyoruz yine buraya. Bak gerek kalmadığını bütün sorularda görüyorsunuz. X artı y artı 132 eşittir 180 ya değil evet 180. Buradan x artı y'yi kaç buluruz? Hocam 48 derece olarak buluruz. Sonrasında e, büyük dörtgenin iç açıları toplamı 3 alfa artı 2x artı 2y eşittir 360 yapmalı. Hocam x artı y'yi 48 bulduk. O zaman burası 96 yaptı. 3 alfa 360 eksi 96 yaptı. Çıkar benim direkt 3'e böleyim. Alfa da buradan 360'ı 3'e bölsek 120 bunu 3'e bölsek 32 yapıyor. 120'den 32 çıkartırsam kaç geliyor? 88 geliyor kardeşim. Yani örnek 8. 88 çıktı. İki farklı yoldan buldum. Geldik buraya. Evet. Burada bak formül var mı? Yok. Ya benim şuradaki açıları bulmam lazım. En azından burada açıların toplamını bulmam lazım. Hani formülle de yapacaksak. Ama bırak formülü. Artık formül de yapılabildiğini gördük. İlla formülü yapmayalım. Şuraya A A buraya B B dersem şuradaki üçgenden A artı B artı 150'nin ne olduğunu biliriz. Evet 180 derece olduğunu biliriz. A artı B buradan kaç derece gelir? 30 derece gelir. Hocam burası ne yaptı? 180 eksi 2 A yaptı. Burası ne yaptı? 180 eksi 2 B yaptı. Bana bunlar lazım. Ha, x açısı direkt şu ikisinin toplamının yarısı hocam diyebilirsin. Oradan eksi 2 A eksi parantezine alınca 2 A artı 2 B geliyor. A artı B 30 ya. Orada da denklemde yerine yazdığı zaman çıkar. Ama ben yine formülden yapmayacağım. Şuradan yapacağım. N, N, M, M diyecek olursam. Ben burada n artı m bulursam x'i bulurum. Büyük dörtgene baktığım zaman arkadaşım. 2n artı 2m artı 180 eksi 2a artı 180 eksi 2b yazıyoruz. 180 eksi 2b ne eşit olacak arkadaşım? Dörtgen iç açıları toplam 360 eşit olacak. Şu 180'ler gitti. O zaman buradan 2n artı 2m ne eşit oldu? Attık bunları öbür tarafa. 2a artı 2b eşit oldu. O zaman 2'ye böldüğünüz zaman n artı m a artı b'ye eşit oldu. A artı B ne eşitti? 30 eşitti. O zaman cevap böylelikle 30 yaptı. Evet örnek 9. Böylelikle ne çıktı arkadaşım? Deniz, denizli diyorum. 30 çıktı. Geldik örnek ona. Bak formül yer mi burada? Yemez. Çünkü formüllük bir durum yok. Açı ortay yok. Ha. Ya üçgende şu üçgende var mı? Dörtgende var mı? Dörtgende böyle şuradaki açıyı iki eş parçaya bölen bir açı yok. Üç eş parçaya bölmüş. O zaman bunlara A A A diyeceksin. Bunlara da B B B diyeceksin. Evet, bir de ADC açısı şu açıyla BCD açısının toplamını ne vermiş? C açısıyla D açısının toplamını 126 vermiş. Hocam 3A, 3B, C ve D'nin toplamı 3A, 3B, C açısı ve D açısının toplamı da 360 derece değil mi? Evet? E, C artı d kaç derece 126 derece. Attık bunu öbür tarafa 3A artı 3b eşittir 360 eksi 126. 3'e böl. A artı B'ye kaç çıkıyor o zaman? 120 eksi 42 mi çıkıyor? Evet. Buradan da ne geldi arkadaşım? 78 geldi. A artı B'yi 78 buldum. Şimdi benden ne isteniyor? AEB açısı. Bu açıyla AFB açısı. Bu açının farkları isteniyor. Hocam şuraya X diyelim. Buraya da Y diyelim. Peki. Şuradaki üçgende ne var? A artı B artı X. A artı B artı X eşittir. 180 değil mi? A artı B neydi? 78 idi. Attık öbür tarafa x'i ne bulduk o zaman? 180-78'den 102 buluruz. Sonra y açısı için büyük üçgene bakacağım? Evet. Büyük üçgende ne var? 2a ve 2b var. 2a artı 2b artı de eşittir 180. Hocam a artı b belliydi 78. 2a artı 2b'de 156 yapar. Y'de 180 eksi 156'dan kaç çıkar o zaman? 24 çıkar. Benden ne isteniyor? x eksi y isteniyor. x eksi y açısı isteniyor. Yani 102 eksi 24 isteniyor. O zaman bu da kaç çıkar? 78 mi çıkar? Evet. Cevabı böylelikle 78 derece olarak bulduk örnek 10'da. Geldik örnek 11'e diyeceğim ama bu da bir özellik. Bu özellikte bu sefer karşılıklı açıortaylar arasında kalan açıdan bahsediyoruz. Ama dar açıdan bahsediyoruz. Dikkat. Karşılıklı açıortaylar çizilecek. Arada kalan dar açı neye eşit? Kullanmadığın açıların yani B ve D'nin Farklarının yarısına eşit. Mutlak değerini alıyoruz çünkü açı negatif olamayacağından dolayı. Yine bunu formülsüz yapabilir miyiz hocam? Tabii ki. Hemen soruda gösterelim. Hocam direkt birinci yol şu formülle. Yani direkt x neye eşittir. 140-72 bölü 2 eşittir. Mutlak değeri yazmıyorum. Büyükten küçüğü çıkarttığım için. 140'tan 72'ye çıkarsak o zaman burası kaç yapıyor hocam? 68 yapıyor. 68 bölü 2'den kaç çıkar? Cevap 34 çıkar. Cevabı 34 bulduk. Ama dur. Rahat durur muyuz? Yok. ikinci yol diyelim buraya. Hocam buraya AA diyelim. Buraya da bir BB diyelim. 2A 2B. 140 ve 72'nin toplamı 2A artı 2B artı 140 artı 72 eşittir. Ne olmalı? 360 olmalı. Bu 140 ile 72'nin toplamı kaç yaptı? 212 yaptı. 2A artı 2B eşittir. 360 eksi 212. 360'dan 212'ye çıkarttığım zaman kaç geliyor? Hocam 8 burası 4 burası 148 geldi. Evet burası 148 yaptı. Sonra A artı B'yi de kaç bulduk o zaman? 74 bulduk. Sonra A artı B'yi bulduk daha sonra x'i bulurken ister buradaki boyunuzdan A artı B artı 72 şurayı bul. Sonra 180 tabladan burayı bul. İstersen buradaki dörtgenden A artı B belli ya 140 belli şurayı bulup sonra şuradaki açıyı bulursun. Hadi boynuzdan yapmayalım şeyden yapalım. Şuradaki dörtgenden yapalım. A artı B artı 140 artı şuraya da Y diyeyim. Y eşittir dörtgenin açısı olduğu için 360 yapacak. E A artı B belliydi zaten 74. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 214 yaptı. Y açısı da 360 eksi 214. Yani 6 burası 40, 146 mı yaptı? Evet burası 146 yaptı. E, y açısı 146 ise x açısı da 180 146'dır. O da kaç çıkıyor? 30'a e çıkıyor. Aynı sonucu bulduk mu? Bulduk. Ha, bildiğin zaman farklarının yarısı direkt sonuca ulaşıyorsun. Bilmezsen normal dörtgenden de yapabilirsin arkadaşlar. Tamam? Ben biraz daha hızlı olsun diye artık formülü uygulayayım istersen. Tamam mı? Yoksa normalde AA BB deyip işlem yapabiliriz. E arkadaşım ama e, formül altına gelmezse de direkt ne yapacaksın? AA BB deyip ona göre işlem yapacaksın. Hocam X kaç derecedir diye soruluyor bize. Ne olacaktır? Burada x artı 15 açısı 90 eksi ya da direkt 3x artı 70 eksi 90 bölü 2'ye eşit olacak. Farklarının yarısına eşit olacak. Ama burada dikkat et. Bu dar açı gibi gösterilmiş. 90 eksi bilmem neden denildi, denilebilir burada. Ama burada aslında bu soru şöyle sorulmalıydı. Buna göre x kaç derece olabilir? Mutlak değerden dolayı iki tane sonuç çıkacak büyük ihtimalle. Bakalım gerçekten öyle mi? Belki biri negatif çıkacak onu kabul etmeyeceğiz gerçi. İşler yapınca 2x artı 30 eşittir. Mutlak değer içerisinde 3x eksi 20'ye eşit oldu. Bu buna eşitse hocam 3x eksi 20 ya 2x artı 30'a eşittir ya da 3x eksi 20 neye eşittir? Bunun eksilisine yani eksi 2x eksi 30'a eşittir. Buradan ne geldi? X eşittir 50 geldi. Bir tane cevap bu. Buradan ne geldi? Hocam 5X eşittir. 10 geldi. X de buradan. 2 geldi. Böyle bir sonuç olamayacağından. X ne oldu arkadaşım? 50 oldu. Ha, buradan normalde iki cevap çıkmasını bekliyoruz. Ama cevabın biri negatif çıktığı için. O yüzden buna göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Cevap 50 oldu. Evet örnek 12. 50 oldu. Geldik örnek 13'e. Evet direkt. Arasındaki dar açı 25 eşittir 70 eksi x bölü 2 ama mutlak değerci zaten olabilir diye sorulmuş. 50 eşittir mutlak değer içerisinde 70 eksi x yaptı. Bu ne demek? 70 eksi x ya 50'ye eşit 70 eksi x ya da eksi 50'ye eşit. Buradan bunu buraya bunu buraya atınca x'i 20 buluruz. Buradan bunu buraya bunu buraya atınca x'i böylelikle 120 derece buluruz. 70 artı 50'den dolayı. Yani x 20 derecede olabilir. 120 derecede olabilir kardeşim. Tamam? Örnek 13'te cevap 120 de olur, 20 de olur. Dikkat et buna. Mutlak değerden dolayı iki tane sonuç geliyor. Peki geldik şuraya. Şimdi a burada arkadaşlar açıortaylar verilmiş. Formülü uygulayamıyoruz. Bak. Çünkü ta belki şuradaki dörtgende formülü uygulayabiliriz. Buradaki dörtgende ne diyebiliriz arkadaşım? Şu D açısı ve B açısı ile ilgili yorum yapabiliriz. Ama burada D açısı var mı? Yok. Ama burada bir oran verilmiş, bir şey verilmiş. Bunu bir kullanayım. Bu kafa açısını alfa dersem, nerede o? KAF. Buraya alfa dersem, burası da alfa yaptı. E burası ne oldu? ADC açısı olan 2 alfa artı 10 eşit oldu. 2 alfa artı 10 eşit oldu. Evet, burası 2 alfa artı 10 oldu. Ben burada kaçı bulmaya çalışacağım şimdi. Eğer formülden gideceksem. tamam? Şimdi arkadaşım, o zaman şuradaki kaçı açı ortaydan dolayı. Normalde bak, alfa alfa deyip, beta beta deyip, teta teta deyip buradan işlem yapmak da uzun olacak. O yüzden ben şurada yine formülü kullanayım. Ne yapıyorum o zaman? Hadi bakalım formülü kullanıyorum. Ne yapıyorum? Hocam şurayı alfa cizminden yazabilir miyim? Yazabilirim. İç açılar toplamı 180 olacak ya. 110 180'e tamamlayan 70 derecedir. Eksiler alfadan kurtulmam lazım. Eksi alfa oldu. Hocam burası da 70 eksi alfa oldu. Şurası toplamda kaç oldu? 140 eksi 2 alfa oldu. 180'e tamamlayan açısı sayı olarak 140 2 alfayı yok, et, yok etmem lazım. Artı 2 alfa mı oldu burası? Evet. E Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Şuradaki açıların farklarının yarısı diyeceğiz. Hocam bu açı daha büyük. 2 alfa artı 40. Bak bu 2 alfa artı 10. O zaman bundan bunu çıkartacağım. Hadi bakalım çıkartalım. X açısı. Hocam 2 alfa artı 40 eksi 2 alfa artı 10 bölü 2'ye eşit olacak. Ama bunu bu şekilde eksiği yazarsan hata yaparsın. Bu tamamını çıkartacağız burada. Evet buradan ne geliyor? Hatta mutlak değeri de yazabilirsiniz. X 2 alfa artı 40 eksi 2 alfa. Eksi 10 yaptı. Bölü de var. 2 alfalar gitti. Yukarısı 30 bölü. 40'dan 10 çıkınca 30 yapıyor. 30 bölü 2'den cevabımızda böylelikle kaç çıkar? 15 derece çıkar. Yani örnek 14'ü böylelikle 15 bulduk. Ya en azından bilecekseniz de bu daha karışık ya. Hani ilk bir tane formülü hani bunun ardışık açılarından çıkanı bil, bilmemize gerek yok. Gerçekten. Soruları rahat bir şekilde yapıyoruz. Ama en azından bileceksek karşıtlı açı ortaylar arasında kaldığı zaman arasındaki dar açının formülünü bilin. Yani şurayı bilin. e buradaki 160 değil 20 derece ile ilgili formülüm var. 20 derece neye eşit? Direkt kardeşim x eksi y bölü 2'ye ama mutlak değerce eşit olacak. E direk mutlak değer içerisinde x eksi y neye eşit oldu o zaman arkadaşım? Direktman 2 ile 20'nin çarpımı 40'a eşit oldu hocam. Yani cevap böylelikle 40 yaptı. Burada da aklınıza iki tane açı ortay var ya burada. Ha iki açı ortay arasında kalan dar açı. O yüzden uzattık burayı. Formüle eşit diyeceğiz. Tamam. En azından bileceksen bu formülü bil. Çünkü bunun ispatı biraz daha uzun sürüyor. İşimizi kolaylaştırmak için bu şekilde yapabiliriz. Ama bunu bilmeden de sonuca ulaşabiliyor muyuz? Olur ya unuttun. Unuttuğun ana denk geldi. A dersin B, B dersin olay bitiyor kardeşim. Burada dediğin zaman mesela A, A, B, B dediğin zaman ne oluyor burada? Hocam A artı B artı 160 artı Y 360 eşit. Bir de 2 artı 2 B artı X artı Y de 360 eşit. Ondan sonra bir de hatta burada şöyle bir şey de var. A artı B artı X de 160 eşit. Bunları kullanaraktan sonuca ulaşacaksın kardeşim. Tamam mı? Evet dostum olayı böyle hallettik mi hallettik? Burada duralım. Uzunlukla ilgili özelliklerde de bir sonraki videoda geçelim istersen. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda uzunlukla alakalı kısma geleceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.